Bugün 31 Mart 2023 Cuma Venüs günündeyiz ay 1-31 de Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak Günün erken saatlerinde ay kova burcundaki plütonla karşıt açıda olacak. Duygusal baskılar hissedebileceğimiz bu saatlerde yakın ilişkilerde de güç çekişmeleri, manipülatif durumlar oluşabilir. Bugün kendimizi ifade etme, fark edilme, takdir edilme yönünde daha talepkar olabiliriz. Davranışlarımız dramatik ve dikkat çekici olurken yeteneklerimizi değerlendirme fırsatlarıyla da karşılaşabiliriz. Yaşamın keyifli yanları, aşk, romantizm, eğlence, sanat, oyun gibi konular da ilgi alanımızda olabilir. Bugün Venüs ve Uranüs Boğa Burcu'nda birleşecek. İlişkilerde hızlı, sürpriz, heyecan verici gelişmeler olabilir. Dörtüsel ve girişken davranabiliriz. Ancak sıra dışı, farklı, özgür ilişkiler de daha cazip olabilir. Para kazançlarında veya harcamalarda beklenmedik durumlarda oluşabilir. Para piyasaları ve ekonomik gelişmeler stres yaratabilir. Akşam saatlerinden itibaren Aslan Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki güneşle üçgen görünüm yapacak. Kişisel özgüvenimiz ve cesaretimiz artarken özel ve sosyal ilişkilerde fırsatlar karşımıza çıkabilir. Çocuksu ve bencil enerjilerle bize keyif veren, eğlendiren konulara daha fazla eğilim gösterebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.